arab 10 on milyonca çapında en çok satan erkek parf biri Paco arab ne Paban milyon par odun sorjantal bir nota ile sunar kazananlar için yapılmış bir parf bazı insanlar her şeyi tek bir karta kocmazı bitiş çizgisine başarıcıla ulaşmacı ve altın almacı sever Çağlar Bocunca ac değerli metal altın heril müci ateşili acını yerleştirildi Pajorabanle milyonda bu. J -j -j -j teşvik eden bir tutku birleşiyor. Başlangıç Köprü Mecveli ve keskin Kanlı mandalina ile grejfurt ve nanenin buluştuğu yer burasıdır. Ardından kalp notası gelişir ve bu da oyuncularda daha fazlasını elde etme ihtiyacını ucandırır. Ayrıca mutlak notalar Tarçın ve elj içeren baharatlı akorlar var. J'st ve kalp notalarının mükemmel etkileşiminden sonra Müşk beklentileri aşan baz açılır. Paco Rabanne Milyon, paçuli ve deri ile ahşap notaları ve jutsra birleştirir. Bu etkileşimde par, bir şelale gibi jajılır ve dojuları cezbeder. Tisci notlar kan, portakalı greyfurt, nane kalp notları, baharat tarçın, temel notlar deri, paçuli, stırak, sodun, su notalar. Paco Rabanne Milyon, kontrastlarla dolu ve erkekliğe ekstra bir yardımcı olan çok erkeksi bir koku. Çeşitli baharatların, derilerin ve ahşabın cücücük ve ekşi aromaları, kokucu biraz sertleştiren ve ne milyonu modern bir başyapıt japan tam kalbindeki ince bir bilek karşı kuruludur.